bize gelen soruların başında özellikle insansız sistemlerin kamikaze dronların fırlatılmasıyla ilgili sorular geliyor. Bunun için farklı farklı teknikler var ama bugün Saha Expo'da Gürba savunmadayız ve burada hidrojenle bir atış yapan sistemin tanıtımı gerçekleştirildi. Hidrojen deyince aklımıza çevre geliyor ama evet. hidrojen galiba savunma sanayimize de adım atıyor. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Evet ben Mustafa Mutlu Çoban Gürba Savunma ve Teknolojinin Genel Müdür Yardımcısı. ar sorumluyum. Öncelikle hoş geldiniz. Ee, i̇lk defa görücüye çıkan bir sistemin yanındayız. Ee, bu sistemin şu anda dünyada ayırt edici özelliği hidrojeni enerji anlamında değil de daha çok savunma teknolojilerinde kullanılan ilk konsepti olması. Bu konseptin üzerinde birden fazla sensörün, radarın, elektrooptik sistemin, haberleşme birimlerinin ve fırlatma sisteminin yer aldığını görüyoruz. Bunun içerisinde hidrojen depolanmadan anlık olarak üretilip doğrudan droneların altına sevk edilip fırlatılma met yani metoduyla e, Dronu sevk ediyoruz. Aslında şu anda günümüzde konvansiyonel silahların önemini yitirdiği noktada biz diyoruz ki artık dolanan mühimmatlar içinde bir savunma sistemi var artık. Şimdi malum Ukrayna Savaşı ile tekrar TB2'nin büyük başarısı insansız evet. sistemler ve sonrasında da Rusların İran'dan aldığı kamikaze drone'lar epey ses getirmeye başladı. Evet. Peki bu sistem bir kamikaze drone'a karşı Koruyucu bir drone nasıl fırlatıyor? Biraz onu anlatalım dinleyelim sizden. Evet, aslında bu sistem yakın bölge koruması amacıyla yapılmış bir sistem. Yani 10 kilometre çapta çalışan bir yapı. Yani biz aslında kritik testlerin güvenliği için, yani bu savaşlarda da gördüğümüz kadarıyla S400, S300 gibi büyük bataryaların, ya yani milyon dolarlık roketini fırlatamadan küçük bin dolarlık mühimmatlara. La ekarda olduğunu gördük. Yani biz de bunun için onların da korunmasının dahil olduğu yani kamikaze droneların targıtını yapabildiğimiz, tespitini yapabildiğimiz yani onlara doğru yönlenebildiğimiz ve gerekli mühimmatı da onlara sevk edebildiğimiz bir sistem. Dolayısıyla üzerinde yaklaşık 16 tane bataryası var. 16 bataryayı çoğaltmak için bölgenin etrafına farklı sistemler de kurabiliyoruz. Bu sistemin diğer bir özelliği ise radarıyla beraber optik sistem teşhis etme özelliğine de sahip. Yani teşhis ediyor, Evet. arkasından hedefini takip ediyor ve sonrasında da hidrojen kullanarak atılıyor. Peki evet. bu hidrojeni nasıl kullanıyor? Evet, yani dünyada ilk olma özelliği zaten oradan geliyor. hidrojenik şu anda kullanma metodu mevcut dronların fırlatılmasını kullanılan katı yakıtlar veya katapult sistemleri şu anda bizim çok fazla drone atmamızı engelliyor. Ya da aynı kullandığımız namluyu tekrar kullanmamızı engelliyordu. Biz de burada hidrojen teknolojisini kullanmaya gayret gösterdik ve başarılı da oldu. Yani biz aslında namlı ömrü olmayan tekrar tekrar atılabilir bir noktadan istediğimiz kadar drone atabiliyoruz. Eğer dolanan mühimmat geri gelebiliyorsa tekrar katlayıp bakım onarım ihtiyacı olmadan, bir bakım ihtiyacı olmadan drone'u tekrar yerine yerleştirip fırlatabiliyoruz. Ve farklı bir avantajı var. Aslında günümüzde biz şunu gördük. E, savaşın da ekonomik olması gerekiyor. Yani kullandığınız mühimmatın da ekonomik olması gerekiyor ki bunu dünyaya satabilin. Etkisi büyük Bütçesi düşük, gerçekten savaşların bir de ekonomik tarafları ve sürdürülebilirliği var. Ne yazık ki inşallah tabii savaş olmasın ama düştü olmak durumundayız. Peki şey soracağım, bir katapoz sistemi veya yakıtla fırlatmayla atış gerçekleştiriliyor, sonra bir bakım mı yapılması lazım? Evet, yani özellikle piroteknikle şu anda küçük mühimmatlar fırlatılabiliyor, dronelar fırlatılabiliyor. Bu dronların fırlatılması bir piroteknik dediğimiz katı yakıtın yanmasıyla beraber bir partikül oluşturuyor namluda. O sistemin maliyeti 800 dolar ortalama. Yani bir piroteknikte drone'u fırlatmak, hidrojenle drone'u fırlatmak elektrik ve sudan beslendiği için 5-6 TL gibi komik rakamlara kalıyor ki bu da bize şu avantajı veriyor, sadece drone mühimmatını ekonomik bir şekilde sevk etme fırsatı doğuruyor. Peki hidrojenle bu sistemde ne kadar bir çıkış hızınız var, bir de kaç kilogramlık bir mühimmatı veya dolanan ee, mühimmatı diyelim atabiliyorsunuz? Şu anda 2 kilogramlık dolanan mühimmatları fırlatıyoruz bu konsepte. Ve 35 metre bölü saniye kadar çıkabiliyoruz. Şu anda 60 kilogramlık testlerimizi de tamamladık. 60 kilogramlık dolanan mühimmatları da fırlatan altyapımız mevcut. Bir sonraki hedefimiz 1450 kilogram gibi büyük tonajlı sistemleri de cold launch ihtiyacını karşılayabilmek. Peki benim aklıma hemen şey geliyor. Bu uçak gemilerindeki katapul sistemleri var. Evet. Deniz için bu sistemi adapte edebilir misiniz? Çünkü 1450 kilogram gibi çok ciddi bir ağırlık bu sonuçta bir... Taktik İHA'nın neredeyse ağırlığı gibi bir durum söz konusu. Evet aslında biz e, bir taktik İHA'dan daha çok dolanan mühimmatlara yani kanatları katlanarak sabit kanatlı sistemlere daha çok odaklanıyoruz. E, buradaki aslında hedef deniz platformlarında da katı yakıt kullanıldığında malum deniz platformu görevdeyken kendi güvertesini ya da kendi üzerinde bulunan donanımları muhafaza ve idame etmek zorunda. Dolayısıyla e, siz her katı yakıt yaktığınızda geminin üzerinde yer alan sistemler deforme oluyor. Yani belli bir kullanım ömrü oluyor ve bakıma ihtiyaç duyuyor. Bu da geminin görev disiplinine karşı biraz daha onu zorlayıcı noktalarda koyan bakım ihtiyacı her zaman bir sıkıntı oluşturuyor. Bizim hidrojen sistemini kullanma ihtiyacı, yani amacımız bakım ihtiyaçlarını da düşürelim, ekonomik bir konsept oluştursun ama başarılı olsun, dünyada da ayırt edici bir özelliği olsun. Dolayısıyla hidrojene herkes enerji anlamında odaklanırken biz de drone gibi, roket gibi sistemlerin ilk başlangıç etkisinde kullanmaya gayret göstererek ve başarılı oldu. Peki malum gündemde silahsız silahlı ins insansız deniz araçları Sidalar var. Sidalar için bunların adaptasyonu gemiler gibi mümkün mü? Evet mümkün hatta e, bir yan bakalım oraya. Şimdi e, demin SIDA dedik ama herhalde evet. SIDA'lara adapte edilecek bir sistem bu. Evet aslında hem insansız karar araçlarına hem de insansız deniz araçlarına entegre edilebilir halde burada. Yani bu sistemin içerisinde yine hidrojen reaktörü ve hidrojen jeneratörü var. Dolayısıyla kendi ihtiyacı olan drone'u ya da fırlatma ihtiyacını kendi üzerinden karşılayabiliyor. Amacımız dolanan mühimmatı her noktada bir silah gibi kullanabilmek. Çünkü şu anda hem ekonomik olarak hem de e, etkinlik olarak günümüzdeki en etkin silah. Çok teşekkürler sizlere ben bu konuyla ilgili muhtemel Türk Silahlı Kuvvetleri zaten Savunma Sanayi Başkanlığı evet. çok yakından takip ettiğini düşünüyorum. Umarım önce oralarda envanterde görürüz. Tabii. Arkasından da herhalde ihracatla ilgili de güzel haberler alırız gibime giriyor. Bu konu çok gündemde çünkü. Evet şu anda ihracatla alakalı sıcak 2-3 tane konumuz var. Yani bugün bu fuarda Sağ Expo Fuarı'nda ciddi bir talep de oldu. Ve açılışı da Sayın Başkanımız İsmail Demir yaptı zaten sistemin açılışında. Dolayısıyla e, devlet de yakından takip ediyor. Ve belki kendi envanterimize girmeden önce hemen ihracata başlayacağız gibi gözüküyor. Çünkü petrol kuyularının, e, havalimanlarının güvenliği anlamında ciddi bir avantaj sağlıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Size iyi fuarlar diliyoruz. Başka haberlerinizi yapmak üzere diyelim. Bu arada şunu da eklememizde fayda var tabii. Görüyorsunuz çok basit bir drone, kamikaze drone. Sizlerin de söylediği gibi çok ağır hasarlara, milyon, milyar dolarlık sistemlerin devre dışına kalmasına neden oluyor. Önemli olan bunlara karşı önlem alabilmek. Nasıl kamikaze dronlar çok ucuzsa sizlerin hidrojen sayesinde attığı çok basit kamikaze dronu avlayan avcı dronu, kamikaze dronu diyelim biz bunlara. Onlarla bunları devre dışı kalınması sağlanıyor.